önergeler başta verilir. Ya başta zaten. Şu başta. anda başta olduğumuz için önerge veriyorum. Yok, birinci evet. maddeyi görürsün yok. Almıyorum önergeyi bir dakika toplantıya verirseniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Evet, kesebilirsiniz. Evet, Ankara masaya çık tepin istersen siz bir dakika sizin sıfatınız ne? Sizin sıfatınız ne? Diğer arkadaşlarımız önergelerini verdiler ve komisyonlara gönderdik. Sizin ayrıcalınız nedir? Bağıralar konuşma, sesini yükseltme. Sizin çiftliğiniz hiç değildir Murat Bey. Çolmaya dayanarak meclisi istediğiniz gibi idare edemezsiniz. Beş dakika veriyorum arkadaş.